Bay bayan çocuklar, aranızda dondurma senen var mı? Bay bayan çocuklar, alkışlar. Şimdi. Aha. Hey. Aha. Bravo. Kanatları uçacak mısın? Yoksa bana kızacak mısın, bana bir sözün vardı Zamanını tutacak mısın, kanatlanıp uçacak mısın Yoksa bana kaçacak mısın, bana bir sözün vardı Zamanını tutacak mısın, yer misin güzelim yemez misin Sever misin yoksa sevmez misin? Sana bir dondururum olsa Benim aşkımla verir misin? Yer misin güzelim yemez misin? Sever misin yoksa sevmez misin? Sana bir dondururum Benim aşkımla verir misin? Çocuklar neredesiniz? Çocuklar bravo. Ha. Ha. Akşam olup gün batmadan İzler dolaşmadan ama kimseler bakmadan. Gözüm bana kaçar mısın? Ha, ha. Akşam olup gün batmadan. Zarvalar dolaşmadan Ama kimseler bakmadan Gacım bana kaçar mısın? Yer misin güzelim yemez misin? Sever misin yoksa sevmez misin? Sana bir doldurma Benim aşkım Semer misin yoksa sevmez misin? Sana bir dondum alsam Benim aşkımla erilmişsin Evet kızlar sizin için dondurma geldi Bravo Ha ha ha ha Eh çocuğum benim Allah Vay vay vay